Evet, hoş geldiniz. Yine bir bölüm. Hoş bulduk. 14. bölümdeyiz değil mi Tayfun? 14. bölüm. Evet, vallahi inanamıyorum. 15. 14. yoksa geldim. ya. Bir dakika. On, 15 galiba. Yok, Yok ya değil. Mi? Ha, doğru doğru. 15. 15. 15. 15. 15. Evet, 15. 15. Evet, 15. 15. bölüm. Kocaman bölüme hoş geldiniz. Bugün genç, güzel bir hanımla birlikteyiz. Nil Kocaman Gip. Kendisi... Yeni kuşağımızın harika bir yonsercilerinden biri. Ee, heyecanlıyız bu an. Hoş geldin diye. Hoş bulduk. Çok memnun oldum bu projeye. Beni de davet ettiğiniz seve seve o kadar mutlu oldum ki Aslı haber verdiği zaman. Çok çok teşekkür ediyorum. Sehrede Beni de, de davet ettiğiniz için. Bakabildin mi davet ya, Baktım tabii, hemen baktım. <gülüyor> böyle bir Türk biyonser tarihini bir yere kayıt almaya çalışıyoruz. Çünkü <gülüyor> böyle bir şey yapan Diğer çalgılarda hiç kimse yok, ne evet. kemanda, ne piyanoda, ne da hiçbir şeyde bir şey yok. Bir gün birileri diyecek ki, ''Aa bak 20 sene önce şu şunu demiş, bu bunu demiş, şu hoca bunu demiş, bu Beyoncé'cı bu.'' Yani bu bir yerde kalsın, eminim bir gün birileri bunları kullanacaktır diye ümit ediyoruz. Çünkü evet. çoğu şey böyle kayboluyor kaydetmeyince. Evet Nilcim, bizim konsept gereği hemen söyleşinin başında, Kısaca, tabi yani isterse uzatılabilir ama konuğumuz kendini biraz anlatıyor. Her ne kadar Türkiye'de çok iyi tanınıyorsun, Avrupa'da iyi tanınıyorsun ama bilmeyen birileri de karşılaşırsa... Estağfurullah, bir, tabii, tabii ki. Tabii. Azalt, tabii ki. E, 9 yaşında bir onsel çalmaya başladım. E, i̇lk hocam Dilba Tokay'la e, lisans sonuna kadar Mimarslan'da Mimarslan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatörü'nde eğitim aldım. E, lisans eğitiminden sonra e, Köln'deki Muzikokşule'de master yaptım. Klaus Kangizer'le onu tamamladıktan sonra Paris'e gittim çünkü e, farklı ülkelerde yine master yapabiliyorsunuz. Aynı ülkede aynı dalda yapılamıyor ama farklı ülkede yapılabildiği için ben de henüz daha erken biraz daha okuyayım diye bu sefer Paris'e gittim. E, Paris Konservatuarında e, Marc Coppé ile bir master daha yaptım. Onun tamamlanmasının ardından bir de Oda Müziği Master'ı yaptım orada Itamar Golan'la. Hatta aynı zamanda da bir yaylı kuartetim vardı, onunla da Paris'te başka bir okul daha var. Sierra Conservatoire konservatuar, Zayno Diye, daha bölge konservatuarı, belediye konservatuarı. Orada da e, İzai Kuartet var, onun üyelerinden biyolacı e, Miguel da Silva'yla, hatta kendisi Türkiye'ye çok konsere geldi diye biliyorum, onunla kuartet olarak eğitim aldık. Ondan sonra nereye gittim? Ondan sonra o sırada Gauthier Capuchon'un bir sınıf düzenlediğini duydum Louis Vuitton Vakfı'nda. O sırada ona katıldım. Ondan sonra o ilk senesiydi zaten. Orada onunla çalıştıktan sonra iki sene orkestrada staj yapmak üzere Düsseldorf'a taşındım. Düsseldorf Akademisi sınavını kazandım. Orada 2 sene orada staj yaptıktan sonra Leipzig'e en son dedim o kadar okumuşken son doktoreyi de yapalım. ona <gülüyor> <O da> bitsin. <gülüyor> yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. O yüzden Leipzig'de de doktore eğitimi aldım. Peter Brunson sınıfında. Son olarak da zaten e, benim okuduğum okuldaki doktora eğitimi aynı zamanda e, mentorluğu de mi içeriyordu diyeyim. Yani ders vermekte zorundaydım. Dolayısıyla hocaya aynı anda asistanlık da yapmış oldum sene boyu eğitim bir tane de Bir sene öğretim görevlisi olarak yine Leipzig'teki müzik orkestrasında görev yaptıktan sonra vatana döndüm. <gülüyor> Artık ben İstanbul'dayım. Instagram'da senin Türkiye dönüş fotoğraflarını gördüm. Çok şaşırdım. Hadi canım dedim. Yani dönüyor mu hakikaten mi Bilmeyenler diyor. için çok ani bir karar oldu ama benim çok uzun süredir aklımda vardı zaten. Dolayısıyla şimdiye kısmetmiş diye. <gülüyor> Herhalde Türkiye'de en çok diploması olan yonserci oldu diye tahmin ediyorum. Evet, sen olabilir Evet, biraz. <gülüyor> Valla benim bir tanem. Arkadaşlarım çok dalga geçtiği zamanında. Evet, artık ordinasyonus mu olacaksın? okumadı ama. <gülüyor> evet. E, bugünün e, konusu tahmin edilebileceği gibi, Türk yonser eserleri ve bestecileri her ne kadar biz seni tanımaktan Büyük keyif alıyorsak da biraz hani konumuzun icabı Türk yonsar eserleri konuşmak istiyoruz. Senin de birçok güzel faaliyetlerin olmuş. Tek tek onları sırayla geçelim istiyoruz. Hangisiyle başlayalım bilemedim. Aslı hangisiyle başlayalım, ne yapalım? İsterseniz direkt ilk seslendirmesini yaptığını bildiğimiz Utku Aşuroğlu'nun hadi bakalım eseriyle başlayalım. Tamam. Tamam. Ee, ne dersin Utku Aşırıoğlu konuşalım mı biraz. Olur tabi. <gülüyor> Utku okuldan arkadaşımdı benim. Ee, galiba bir dönem altı yani yaşça aynı zamanda sınıf olarak bir dönem aşağıdaydı diye hatırlıyorum bir ya da iki sene. Ee, şöyle bizim çok çok eski bir hikaye çünkü o yüzden ben de bugün unutmamak üzere tekrar bir düşündüm nasıldı. Ee, biz Kopuz Oda orkestrası vardı İstanbul'da. Hala var mı bilmiyorum. Ee, ama... Motör müzisyenlerden kurulu bir ortestraydı bu. Ee, onlarla, Emirhan Tunca var arkadaşım, bir onserci, o da Amerika'da. Kendisiyle beraber e, Vivaldi'nin ikili çello konçertosunu çalacaktık. E, 4-5 konserimiz vardı. Efendim? Normal. Aynen, evet. Aynen. Onu çalacaktık. Ondan sonra, e, o sırada tabii bir biz parçası gerekiyor. E, Utku, bu parçayı besledim işte, hadi bakalım ismiden. İşte çalmak ister misiniz de denedik. Zaten Utku'nun eserleri biraz daha... Eğlenceli oluyor, çok beklenmedik şeyler oluyor eserlerinde. Hayal hala yazısı değişmediyse. E, eseri işte bize sundu, biz çalıştık, çok hoşumuza gitti. En başı böyle plajolelerle e, başlıyordu, doğru hatırlıyorsam. Çünkü çok uzun süre oldu çalmayalı, o yüzden yanlış bir bilgi vermek istemem. Biz bunu çaldığımız zaman ben Türkiye'de hala eğitim alıyordum. Muhtemelen 2007-2008 falan olabilir, bayağı eski bir şeyi var. Mezun olmadan önce, 2008-2009 olabilir. Ee, i̇şte Utku eseri getirdi. Başta dediğim gibi flajolelerle başlıyor. Daha dingin bir başlangıcı var. Daha sonra bu dingin pasajı tamamladıktan sonra birbirimize bir an sadece e, Emirhan arkadaşımla bakıp hadi bakalım deyip bu sefer hızlı pasaja giriyorduk falan. Böyle giden komik bir eser yani herkes şaşırarak dinliyordu ama çok keyifliydi çalması. Eseri daha sonra biz 2010 olabilir, 11 olabilir emin değilim. Dorukan Doruk'la çaldık. Rotterdam'da bir konserimiz vardı. Hatta Utku Rotterdam'daydı o zaman. Bizi davet etmişti. Bir de onunla çaldık en son. Ondan beri henüz çalmadım ama çok keyifli bir eser yani. Eğer ikili e, eserler çalmak isteyenler varsa çok tavsiye ederim. <gülüyor> Peki sizin dışınızda çalan birini biliyor musun bu eseri? Hadi bakalım. Hiç, hiç duymadım. Okey, muhtemelen yok o zaman. Limit kadarıyla yok hatta aslıyla bilim kadarıyla o bu eseri siz bir kere çaldınız o da yurt dışında çaldınız diye biliyordum. Bu Türkiye Yok e, onu biz önce Türkiye'de çaldık. Onu ilk Emirhan'la çaldık. Daha sonra Dorukan'la çaldık. Değil mi? Bizde kaydı yok aslı o Türkiye performansının yurt dışı var. Mesela, yok e, Türkiye'deki var. Emirhan'la beraber olanı var, Dorukan'la olanı bilmiyorduk. Dorukhanlı hmm. utku da zaten bir üçüncü şeyi bilmiyor yani e, senin çaldığın dışında başka kim senin çaldığını bilmiyor. Yani, yani belki yurt dışında hani birilerine belki verdiyse bilmiyorum ama biz de zaten yani o zaman tabii bahsettiğim zaman baktığımızda e, bir on senelik dilim ama o zamanlar çok fazla internette de video paylaşmıyorduk hani böyle kayıtlar düşmediği için demek ki keşke paylaşsaymışız o zamanlar. Var bilmiyorum mi? bakmak bilmiyorum, lazım belki. Galiba var eski kayıtlar ama şu an daha yeni de taşındığım için ne nerede çok iyi bilmiyorum Vallahi ama onu bir araştırıp. <gülüyor> e, çünkü bunlar önemli. E, biz bir yandan da Türk ve eserleri performans tarihinde çıkartmaya çalışıyoruz. Bir eserin ne evet. kadar popüler olduğu, ne kadar çalınmadığı. Burada da sebeplerini de konuştuğumuz için e, en azından biri der ki ya işte çalan eseri beğenmemiş ya da bir şey olmuş, şu olmuş ya yani o hikaye. Bundan sonra çalacak insanlar için de bir e, referans noktası oluşturuyor. Diyorsun ki eğlenceli. O evet. iyi bir referans. Ben buraya şimdi not ediyorum bu orkestrale tarihimizi bulup göndereyim ben size ne zaman çalındığını. 2007 diye bir kayıt var bende. Utku'nun söylediği 2007 ha. yılında. E, orada o Emirhan'la beraber çaldığınızın küçük bir kaydını da Utku Bey bana gönderdi. Gönderdim mi? Ama video kaydı değil de ses kaydı. De, ha, ama başka bir, hani konserin bir görüntü kaydı vesaire bir şeyler de varsa bunlar bizim gerçekten hani bir arşiv yani, yapmak için acı söylediği gibi Youtube da koyarız, hiç problem değil. Tamam, Can, seve seve, çok, çok, çok güzel olur. Bizim yani için de bir nostalji niteliğinde olur. Yani burası bir yonserci arşiviyse, şu an onu oluşturmaya çalışıyorsak, e, isteyen herkese bunu teklif ediyoruz, eğer arzu yani, ederlerse. Evet. Burada dursun, birileri dönüp baksın, yani sonuçta bu hepimizin evet. kütüphanesi. Ee, sonuçta burası ticari getir bekler bir kanaldı tamamen kendi evet. aradaki iliniyorum. Tabii tabii. Ee, o yüzden e, bunu öğrendiğimiz oldu. yani iki kere çalınmış Utkun'un eseri. Ee, bundan sonra ne yapalım saygına geçelim mi ne yapalım ne ne aldın ne neyi konuşmak istersiniz? Yani söyle. şöyle daha sonra yani ben şöyle söyleyeyim ben size ee, Türkiye'de eğitim aldığım dönemde. Çok fazla Türk eseri çalmadık. Zaten daha öncesinde hocamla da röportaj yapmışsınız. Onu da gördüm. Ee, o da onun da anlattığı gibi. Yani, o zamanlar çok fazla elimizde seçeneğimiz de yoktu. Daha, bir de şöyle de bir şey var aslında. Müfredat olarak, yani ben öteki okulları bilmiyorum tabii. E, hani Ankara'da nasıl kesinlikle bilmiyorum sizin müfredatınızı ama bizim müfredatımız da daha genel olarak çağdaş eserlerin ben eksik olduğunu düşünüyorum. Hani Türk eserleri de... Ama çağdaş da çok. Yani ben 2009'da Masya eğitimi almaya gittiğim zaman gördüm ki bir sürü eser var aslında. Mesela ne bileyim Hindemith, Ligeti, işte Kramp var, Dütüyor var. Yani bunların hepsini aslında çalmamız gerekiyor hepimizin ama zaten başta müfredatta bunlara çok fazla yer verilmediği için. Ve tabii Türk eserleri de çağdaş olması nedeniyle hepsi beraber biraz... Tabiri caizse şey güme gitmiş oluyor maalesef. Bizden i̇hmali Nilcim, bu senin değil. Ankara'da bizde sanat yeterlikte Türk Viyonsel konçerto sorumluluğu vardı. Sonra bu Türk Viyonsel eserine çevirdik çünkü piyano partisi bulmak çok ciddi problem Türk konçertolarında biliyorsundur. Ee, bizde de aynı hı. sıkıntı var. Yani ben Nevit Kodalı konçerto ile mezun oldum sanat yeterlilikten. İki ya da üç kere çalındı toplasan, hadi dört kere iki. Çok da güzel bir eser. Adnan Saygun'un ki en şanslı konçertomuz Adnan Saygun diye düşünüyorum, Fazıl'ın eserini saymazsan, o bile toplasan yedi, sekiz kere çalındı. Yani bütün eserlerde aynı sıkıntı var. En evet. popüler bestecimiz bile hak çok altında ilgi görüyor. İşte Cemal konçertant parçaları bile toplasan üç kere çalınmış, iki kere çalınmış. Yani ki bunların hiçbiri küçümsenecek eserler değil. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel eserler de. Ee, o yüzden yani bu genel bir sorun. Kendini suçlama, bizi suçla hocalar. <gülüyor> ben de... Aslı aradı zaten dedim. Eyvah ne söyleyeceğim diye çok panik oldum. <gülüyor> Çünkü bir de önceki yayınları da çok iyi bilmediğim için sonra yayınları izleyince rahatladım. Herkes bu dertten <gülüyor> muzdaripmiş zaten. <gülüyor> Yani önce bir sorunu doğru tespit edelim, etrafla paylaşalım, sıkıntımızdan bahsedelim, kesinlikle, kesinlikle. kim ne yaparsa yapsın ama en azından böyle bir sorun olduğunu konuşalım. Diğer türlü yani konu... Bir de şö şöyle bir şey oluyor, lafınızı kesiyorum ama e, eğitim hayatımız süresince, şimdi ben iki sene önce mezun oldum mesela, mezun olmadan önce işte katıldığım bir sürü yarışma, kurs veyahut da bana gelen konserlerde şöyle bir şey oluyor. Şunu çalar mısın? Veyahut da işte program var, şu program çalınacak. Dolayısıyla hani o süreç içerisinde her zaman rahatça şu programı çalayım diye seçme şansı hep olmuyor. Hep bir yerlere bir şey yetiştirme, bir sınava program yetiştirme tarzı şeylerle uğraştığımız için o biraz zor oluyor. Ama ben de şu an e, caizse freelance bir müzisyen olarak bu saatten sonraki programı kendi keyfim hikayesi ben olduğum için, dolayısıyla elimden geldiğince daha fazla ben de yer vermek istiyorum. Zaten bir tane çalıştığım bir ajans var, Türkiye'de onlar, menajerlik ajansı. Onlar da kendileri bir Türk konçerto kataloğu diye bir şey yaptılar. Hatta e, Hasan Hoca e, ve öteki diğer bestecilerimizin de hepsine sorarak, onların da fikirlerini alarak bir e, katalog yaptılar. Fakatoloğun içinde de olan çello konçertolarını istiyoruz ki onlar daha çok yurt dışında konser ayarlama amaçları var. Oralarda çalmışken Türk konçertolarını çalalım çok istiyorlar. O yüzden inşallah önümüzdeki projelerde olduğu sürece evet, ben de abi, çok istiyorum çalmayı. Liste konusunda bütün desteği veririz. Çok Sanıyorum, e, elimizde bütün liste şu an var gibi duruyor. 267 eser var şu an, Türk Yonsa eseri bulabildiğimiz. Tabii notaları eksik olan bir 40 mı Aslı, yaklaşık 40 eksiğimiz var Sanırım, hala? 38-40 tane eksiğimiz var. Her geçen gün artan eskilerden eserler buluyoruz. Yani her araştırmada yeni bir şey daha, kayıp bir şey daha buluyoruz. Ve listemiz gittikçe kabarıyor. Ama hani şu anda en azından eksiklerimiz mümkün olduğu kadar azaldı. Çok güzel eserlerimiz varmış, meğer de hiç haberimiz yokmuş. Tabii tabii. Bana iki tane arkadaşım beste yapıp gönderdi. Yani bana ithafen. Kaç sene oldu? Ben de hala onları çalamadım. İki tane de bende var böyle size iletebilirim isterseniz. E. <gülüyor> harika. Ya çünkü ben bunları herhangi bir okul konserinde vesaire çalmaktansa gerçekten bir solo resital yapıp, hakkını vererek çalmayı çok isterim. Solo restal de biliyorsunuz daha... E, nadir düzenlenen bir program olduğu için bir türlü denk gelmiyor. O yüzden onları da ilk çalıştığı hemen, bile yapamadım. Sayıttan <gülüyor> sonra hemen istiyoruz. Çünkü her <gülüyor> tamam, bir hazine ne kadar birileri bunları bilirse hep birlikte o kadar büyüyeceğiz diye düşünüyoruz. Tamam. E, neyle devam edelim? Çağrı. O zaman Saygun'a döneyim ben size. Onu anlatacaktık. Oradan şey yaptım ben. E, Saygun'un şöyle oldu. Saygun'un partitasının dördüncü ve beşinci bölümünde biz bir yarışmaya gidiyorduk. Hatta gördüm Dilma Hoca anlatmış işte biz yarışmalara giderken orada ufak işte kısa solo eser olsun diye istiyorlardı. Biz de solo e, tek bir eser kısa bulamadık doğru hatırlıyorsam. Yani çok eski tabi bu 2004-2005'ten bahsediyorum. E, dolayısıyla Partita'yı keşfetmemizden itibaren yani Nuri Hoca söylemişti galiba Dilma ben de öyle hatırlıyorum. Onun üzerine biz de onun 4. ve 5. bölümünü alalım. Çünkü galiba herhalde 10 dakika falan bir eser çalmamız gerekiyordu solo. Ee, öyle olunca onun 4. 5. bölümü de tam minütöjle da uyuyor. Bu şekilde onu çaldık. Sonra bir süre sonra sizlerden gittiğimiz çoğu yarışmada sola eser deyince sürekli onu çalmaktan bir ilk 3 bölümüne daha başlayamadık öyle. <gülüyor> sürekli o 4-5 kaldı. Daha sonra ben kendim tabii öğrendim onu ama. Ee, o öyle oldu. Onun dışında ben onu yine şeyde çaldım. Başka konserlerde de çaldım yurt dışına gittiğimde. Artı, hatta bir tane yarışma, başka bir konser bursu edindiğim bir yarışmada kazandım. Pardon, çalmıştım onu. Ondan sonra 2016'da Pierre Loti Festivali var. Pierlot, şöyle söyleyeyim, Pierre Ülkeleri Festivali gibi bir ismi var. Festival de pays Pierre diye geçiyor. Onun e, yani galiba Türkiye'de de yapmaya çalıştılar ama tam yapmaya çalıştıklarında bu bombalar falan patlamıştı o sıra, iptal oldu. Galiba 2017'de mi, 16'da mı ne düzenlemeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Ben 2016'da Rochefort diye bir şehirde çaldım, şeyde, e, Fransa'da. Hatta şöyle bir program vardı onun, e, birkaç solo eser çaldıktan sonra, yani bass tweetler çaldığım, yani hepsinden böyle daha e, ne diyeyim, bölüm bölüm çalmamı istediler. O sırada bir de Türk bir tiyatro sanatçısı Fransa'da yaşayan, kendisinden de Nazım Hikmet'in şiirlerini bir de e, Pierre Loti'nin bir kitabından e, bölümleri okumasını istediler. İşte ben çalıyorum o okuyor şeklinde. Bunun şeyinde desteğini de Türk Büyükelçiliği veriyor hatta orada. E, o şekilde de çalmıştım. Saygun onun dışında, e, 2011'de Almanya'da bir restalim vardı, orada Saygun sonat çaldım. İlk kez o zaman çalmıştım ben. Çok çok da sevdim sonatı. Gerçekten çok güzel bir sonat o. Hatta o konserde Rahmaninov sonatı çalıyordum. Arşem kırıldı. <gülüyor> bir anda şu ortadan ikiye böyledi. <gülüyor> Gazeteye çıktık falan. <gülüyor> Gerçekten çok komikti ama o programda Saygun, hatırlıyorum, onda vardı. Ee, başka nerede çaldım Saygın? Bakayım şimdi hatırlamaya çalışayım. Başka yerlerde de çaldım ama... Ee, ha şunu hatırlıyorum, biz yarışmalara giderken, hatta bu da dördüncü, beşinci bölümü bir Nuri Hocaya da dinletmişti Dilba Hoca. Aynı zamanda rahmetli, yani ikisi de rahmetli, Ruşen Güneş'e de çalmıştık. O da bizi dinleyip bir sürü fikir vermişti sağ olsun. Ee, yani... Öyle. Onun dışında e, ben desteci, besteci geçiyorum, devam ediyorum ama. Her şeyi <gülüyor> çok merak ettim. Ee, Yurt dışında bu sonat ve partitayı çaldığın zaman Almanya'da, Fransa'da dinleyicilerin tepkileri nasıldı Adnan Sayguna? Yani herkes be hani hiç negatif bir yorum görmedim. Herkes çok beğendi. Genelde notasını soruyorlar. Notasını alabilir miyiz <gülüyor> diye ben. Ha şimdi hatırladım. Ben bunu bir de Amerika'da bir maskasta çalmıştım. Hatta Eastman'dan bir hoca benden notasını rica etmişti falan. Yani insanların çok hoşuna gidiyor tabii ki. Çok e, etkileniyorlar. Çünkü, çünkü çok güzel bir yazım ve e, bütün programlara da çok güzel bir renk kattığını düşünüyorum. E, o, yani hep pozitif yorumlar. <gülüyor> Saygın bizim güzel. herhalde en şanslı 2-3 bestecimizden evet. biri. Kesinlikle. Tabii şansı fazlasıyla hak ediyor ama yine de birçok bestecimiz Saygun kadar kendini hatırlatabilecek fırsata sahip olmamış. Yani ben özellikle Saygun Konçerto'ya hakikaten hastayım. Olağanüstü evet. bir eser. Ama Allah'tan çok da çalınıyor, çalınmış. Ama yani. Geringaz çaldı galiba değil mi? Ya Ankara'da evet, ya İstanbul'da sanki koca bir liste var. Her, e, orada şöyle bir küçük anekdot anlatayım. E, burada ismini anmak istemiyorum. Çok saygın olduğu düşünülen bir e, Türk müzik tarihçimiz, ilk yorumun, ilk seslendirmenin İstanbul'da olduğunu iddia edip, o, bütün milleti onun peşinden gitmiş, bütün kaynaklarda İstanbul'da Geringas, Alexander Swing eşliğinde 1993 Ekim'de çaldı diye yazıyor. Halbuki seslendirme 1991 Doğan Cangal, Gürer Aykal, Ceso. Aa. Evet, ben çalan, de hep de Geringas diye, yani ilk çalan değil de Geringas'ı çaldığını duymuşum. Yani i̇nternete girdiğin zaman zaten sadece onu görüyorsun. Çünkü delinin biri bir kuyuya taş atmış, Herkes de o zannediyor doğal olarak. Çünkü Google Hazretleri her şeyleri <gülüyor> dolaştı ya, ama sağ olsun Doğan Hoca bizi kırmadı, Konser programını verdi, Gürer yönetmiş, Gürer da biliyorsun, Saygın'ın öğrencisi, Tabi Hoca çalmış. Bir tek e, Annan Hoca görememiş, yetiştirememişler konser programından. Vefatından 10 ay sonra olmuş ama ilk seslendirme Ankara'da Doğanaca çalmış. E, yani sadece bil diye bunu... Bu, bu, yok yok, çok sevindim, olarak. evet. Ben de demek ki internete zaman Alexander Schrieg, İstanbul... <gülüyor> Almanya'da çalmış falan. yani herkes öyle biliyor. Çünkü bir büyük müzik tarihçimiz öyle buyurmuş. Herkes de öyle öğrenmiş onu. Neyse, e, sonra başka bahsetmek istediğim bir Türk eseri var mı? Var. Ee, önce şey söyleyeyim. Ben Alnar Konçerto'yu çalacaktım. Bundan birkaç sene önce, üç sene önce falan olabilir. Ee, Erdem Çöleoğlu var. Şeflik yapıyor. Aynı zamanda Mimar Üniversitesi'nde hoca. Kendisi davet etti. O zaman Eskişehir'de hocaydı. Asoyla çalar mısın diye notalarını da gönderdi. Fakat ben o zaman yurt dışında olduğum için bir şekilde e, getirilemedim. <gülüyor> o, yani yol durumundan dolayı ayarlanamadı, dolayısıyla çalamadım. Geçen gün Münif abiyle yaptığınız e, sohbeti izlediğimde gördüm, elimle yazdım diyor ya orada. Bana o zaman tabii el yazısı değil, yazılmış hali geldi bize kadar ulaştı ama. <gülüyor> dolayısıyla maalesef onu çok çalmak istiyordum, onu çalamadım ama onun dışında e, Yunanistan'da, Atina'da bir festival var çok meşhur, Athens and Epidaurus Festivali diye. Orada Yunanistan'da bir partnerim var. Hatta Saygın Sonat'ı da çaldığım partnerim. Ee, onunla beraber e, o festivalde e, bir, iki konserimiz oldu. Hatta Yunanistan e, Ulusal Bankası bize sponsor olmak istedi CD yapmak için. E, ve o CD kaydında aynı programı da konserde de seslendirdik. E, Hasan Hoca'dan Elif Dedim Be çalabilmek için izin istemiştim o zaman. Hatta Yunanistan'da başka konserlerde de hep onu çaldık. Ee, mesela onu, ona çok değişik şey geliyor tabii ki, ee, ne derler, reaksiyon alıyor. Çünkü eserin sonunda türkü gibi söylenmesini istiyor Hoca. O yüzden orada çok daha değişik bir, herkes ah diye şaşırıyorlar tabii <gülüyor> söyleyince. Ama bir de piyanist Yunanistanlı olduğu için kızdan rica edemedim söyler Sen söyleme çünkü <gülüyor> piyanın farklı <gülüyor> Yani ben oradan... Hasan Hoca hem Dilba Hoca'nın e anlattı iki ayrı ayrı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Hasan Önce çok güzel anlattı, komple. Tabii eski. de. <gülüyor> e, orada çaldık. E, CD kaydı yapıldı. Çok da güzel oldu. Miksi vesairesi her şey hazırlandı. Fakat Yunanistan'da her zaman olan krizin büyümesi nedeniyle <gülüyor> o CD bir sürü türlü basılamadı. Öyle duruyor kayıtlar. Ama orada çaldık. E, şimdi şeyde konser olacak. Önümüzdeki Ekim ayında inşallah bir problem olmaz da e, iptal olmazsa bu Royal Konser Orkestrası'nın bir de Oda Orkestrası var. Onun üyelerinden kurulu. Konser Chamber Orkestra diye Oda Orkestrası. Ee, onlarla beraber bir turnem olacak solist olarak. Ee, onlar da tabii yine onlardan eser geldi. Şu Mancello Concertüsü'nü seslendireceğim. Bir de keman için olan Tchaikovsky'nin üç parçasını. İlla onu çalalım dediler. Ben bütün de, Tchaikovsky'nin bir sürü başka parçası verdim. <gülüyor> Ama illa bunu istediler. dolayısıyla. Ve onu uyarlayıp gönderdiler. Onu çalacağım. E, BİS'te de Türk eser var mı dediler. Ben de oradan Hasan Hoca'ya telefon edip Hocam bir eseriniz var mı? Hani son zamanda belki yazmıştır. Ya yani da şey, yeni bir şey yazmak ister misiniz diye. Hasan Hoca çok meşgul olduğu için tabii bu size de bahsettiği e, 2019'da ekleme yapmış ya bu Elif Dedim evet. Be Dedim'in o üç türküyü bana gönderdi. E, onlardan birini de bakalım ve yönetimiyle beraber seçip Önümüzdeki aylarda hallolur. İnşallah en azından biste onu çalacağız. Ee, Türkiye'de konser olacak. Belki Ankara'ya da geliriz, gelirsek sizleri de. Umarım harika Çok olur. Çok görmek harika isterim. Dolayısıyla <gülüyor> evet. evet. bu şekilde. Yani Bir de orada seslendireceğim inşallah. Öyle şu anda bu şekilde ee, anlatamıyorum. Ben senin Instagram'da Selman Adan'ın bir... E, Eserini dört vihansele adapte ettiğim bir kaydı seyrettim. Bayıldım. Ha, evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben onu şeyden gördüm. Ümit İşgürür Ümit Hocanın. E, Piyano ile mi çalmıştı? Art ile çalmıştı? Hatırlamıyorum ama o eseri çaldığını gördüm. Sonra eser çok hoşuma gitti. Notasını bulduktan sonra o sırada da bu e, birkaç. E, nasıl söyleyeyim? Bu uygulamayı keşfetmiştim. Kendinizi birkaç e, kare de alıp. Sadece kendinizle çalamayacağınız, onu keşfedince dedim ne kadar güzel eser, bunu da denesek piyano partisine koyarak biraz tabii piyano partisi olduğu için zor oluyor atlamaları falan ama bir şekilde fena bir kayıt olmadı. Yani Typhoon falan. bu Nil'in bu Kendini e, Multiple's'ı diye bir film vardı, <gülüyor> aynı onun gibi <gülüyor> Michael Keaton'ın bir filmi vardı, <gülüyor> kendini bölüyordu 3'e 4'e. Aynı evet. şekilde Nil de kendini böyle 3'e 4'e bölüp Yaptığı cover mu diyelim çok tam onun tabiri nedir çok bilemiyorum ee, yani. ama bu çok güzel dinlenebilir bir şekilde sunması konusu Nilin çok çok çok teşekkür ederim çok teşekkür güzel. ederim yani çok, sağ çok sağ enerjisi olun. enerjisi çok yüksek çok güzel çok çalışkan teşekkür ve ederim. çok da güzel çalan bir çelis bence de. Çok sağolun, çok çok mutlu ettiniz beni. Teşekkür ederim. Yani o anlamda Türkiye'de Yon senin tanınmasına da çok ciddi faydan olduğunu düşünüyorum. Sadece senin kişisel... Sağ çok teşekkür ederim. Sonuçta hepimiz bir aile isek bu aileyi ne kadar büyütür, ne kadar insanlara cazip hale getiririz. Bir de malum kendin için freelance <gülüyor> istiyorsun. Yani şu an freelance, ben eğitimcilik amacıyla Türkiye'ye döndüm tabii ki. Asıl amacım oydu çünkü eğitime bu kadar e, seneleri verince bir de çünkü yazları da gittiğim kurslar vesaire derken çok hoşuma gitti bu eğitim işi. Dedim <gülüyor> ki yani ne kadar güzel bir şey ders yani Bir de dediğim gibi en son hocama da yaptım asistanlık. Dolayısıyla sonra son senede de öğretim görevlisi olmamla beraber baktım. Gerçekten çok seviyorum ders vermeyi. Yani saate bakmadan bir de çenem de gördüğünüz gibi. <gülüyor> Dolayısıyla saat limit olmadan saatlerce ders yapabilirim. O yüzden dedim o kadar öğrenmişken hani buradaki çocuklara da bir katkımız olsun sürekli bir beyin göçü yaşanıyor. O yüzden dönmek istedim. Vallahi sana 29 yılın <gülüyor> tecrübesiyle bir şey söyleyeyim mi? 29 yılın Lütfen. tecrübesiyle. İyi hoca yoktur, yetenekli öğrenci vardır. Kötü öğrenci yoktur, hoca beceremiyordur. <gülüyor> o yüzden aklının bir köşesinde değil. <gülüyor> Fih düşüş. Başına geldiğinde anlarsın. Kariyeri yeniden <gülüyor> bir dedi. anlarsın. Bir üniversite şey. Hemen internet'e köşesidir. giriyorum. Hazreti Google'a. <gülüyor> bu kendi aramızda Hemen bir şey. Pozisyon, pozisyon <gülüyor> Ama şimdi uçuş da yasak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, yani e, madem bu yola başkoydunu söylüyorsun, hani aklın bir keçesinde bulunsun. Ha, hatırlayacağım. <gülüyor> e, <tab> <gülüyor> her şey hocadan gelir, iyi olan her şey öğrencinin eseridir. <gülüyor> Maalesef öyle şeyler oluyor tabii. <gülüyor> ee, şimdi o zaman ben şeye devam edeyim. Ee, gelecekte bu bu seneki eserler dışında kafanda. Yani bu cesur hamlen, Türkiye'ye dönüş hamlenine istinaden soruyorum bunu freelance dediğin için. Başka ne planlıyorsun? Yani Türkiye onsel eserleri konusunda böyle önüne fırsatlar çıktıkça bir recital olsun, solo bir şeyler olsun, CD olsun, bir şeyler... Yani CD tabii eski teknoloji ama albüm diyelim. Bir şeyler planladığın kafanda plan dahi olarak var mı? Yani, senin yani bahsettiğim gibi hani konserler düzenlendikçe özellikle konçertoların çalınması bence çok daha da yararlı olacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani daha uzun soluklu eserler olduğu için. Hani dediğim gibi e, özellikle yurt dışında olabilecek konserlerde çok istiyorum bu eserlerin çalınması. Tabii telifi vesairesi nasıldır bilemiyorum. Notala erişme Notalara erişme kısmı da var bunun. E, o şey geldiği zaman sizlere de danışmayı çok isterim. Ama onun dışında hani CD olarak o başlı başına bir prodüksiyon olduğu için tabii ki CD yapmayı çok isterim, tabii ki kayıt yapmayı isterim. Ama e, tabiri caizse CD kısmı, kayıt kısmı biraz parayı veren düdüğü çalar olduğu için çok kolay olmuyor iş. Ben de işte naçizane telefonla falan kayıt yapıyoruz şu an evde. <gülüyor> yani o gerçekten ya birisi sponsor olacak ya da kendiniz bunu e, finanse edebiliyorsanız. E, o olmadığı sürece tabii ki çok zor. Ama Gördüğümün olursa kadınlar, seve seve. Yani Instagram'daki videoların seyredilme sayısı ortalama Türkiye'de bir klasik müzik CD'sinin satış sayısının e, bayağı bayağı üzerinde. Çok <gülüyor> güzel şekilde insanların ilgisini çekmeyi becerebiliyorsun. Bu, bu bir yetenek. Sağ olun, ben, teşekkür ederim. Ben düşünmüyorum. Nice, çok iyi sanatçılar var e, ama hani bu, bu, bu başka bir şey. Bu, Başka bir dünya. Biz teşekkür biraz gersi kaldık herhalde burada. Ee, yeni yeni adapte oluyoruz. O anlamda çok doğru kullandığın için ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tamam. mesela ne kadar dinlenir, insanların kulağında yer edinirse o kadar hepimiz iyi olacak gibi geliyor. Sonuçta evet. hepimiz faydalı görüyoruz bunun. Evet. Ee, Aslı var mı? Başka sormak istediğin bir şey Nil'e? Var. Bir sürü şey var benim sormak istediğim. Mesela yurt dışındaki e, hocalarından Türk eserlerine herhangi bir mail ya da hani mesela onların merak ettikleri eserler oldu mu onları çalıştıkları Belki senin gördüğün Çünkü çok iyi hocalarla çalıştım Türkiye mesela kapıçonla beraber yaptım bir masa kılısı bize beraber mesodan izledik yani ve gerçekten ağzınıza çıktı o zaman bizim için inanılmaz bir gurur kaynağıydı yani bizden bir isim Mesoda yani çok çok büyük bir şeydi gerçekten zaten hani. Ne kadar iyi bir çeyist olduğunu herkes çok iyi biliyordu. bilmeyenlere de göstermiş oldun ve hmm. hani çalıştığın hocalar da aynı şekilde, bizim hepimizin çok merak ederek yani derslerini vesaire ya da yaptıklarını merak ettiğimiz hocalar. Onların Türk eserlerine bakış açıları, yani mesela hiç merak ettiler mi? Onu da bilmiyorum. Ya da hiç çalan oldu mu hocaların içinden? Yani çalan bildiğim kadarıyla olmadı diye biliyorum. Yani mesela hı hı. bunların arasında en çok Türkiye'ye gelen Peter Bruns oldu. Ben kendisiyle zaten Türkiye'de tanışmıştım Ayvalık Müzik Akademisi'nde. Filiz Hoca'nın kuruculuğunu yaptı. Orada da e, hatta kendisini en son 2007'de görüp sonra 2017'de 10 sene sonra hocam sınıfınız için sınava girebilir miyim diye yazdığımda e, bayağı benim boyum uzamış, <gülüyor> ergenlikten, <gülüyor> genç kadınla, kendisi de daha yaşat falan böyle çok e, enteresan olmuştu, çok duygusal da olmuştu yani en son gördüğümde çocuktum, e, kendisi çok Türkiye'ye geliyor, dolayısıyla hani o, o çaldığımı bilmiyorum, bana öyle bir konuda bahsetmedi. Ee, ama hani ben kendilerine çaldığım zaman çok güzel tepkiler verdiklerini ve beğendiklerini net hatırlıyorum. Ama kendileri Hı -hı. çaldı mı? Yani bana kimse sormadı notasını verir misin? Öyle bir Hani dürüstçe söylemem gerekiyorsa. Aha, Çünkü evet. dediğim gibi zaten e, çaldığım, onlara çaldığım eser de daha e, sınırlıydı. Hani söyleyebilecekleri şey, nasıl söyleyeyim, daha teknik ve kendi müzikal fikirleri, Doğrultusunda olduğu için hani bir Türk kültürü referansı alamayacağım için ben de hani bir ders çalıp tamam şey yapıp hani çok fazla onlara e, nasıl söyleyeyim e, çok iyi referans alabileceğimi düşünmedim bir yabancı gözüyle açıkçası. yani şimdi burada Hı -hı. E, biraz da o kültürü de yaşamak lazım oraya bir yorum yapabilmek için. Ama yani çaldığımda çok beğendim evet. öyle Hı -hı. söyleyeyim. ya Gotiye de çalmadı diye biliyorum hiç duymadım çaldığını. Neyse belki bu bizim kanal millete biraz heveslenmek için mazerete dönüşür diye ümit ediyoruz. Var mı Aslı başka soracağım bir şey? Şu an yok yani çok çok merak ettiğim tabii ki şeyler var ama şu an aklıma gelmiyor. Ben ariyeten <gülüyor> okay. Ya <Yani> şöyle söyleyeyim Beyonce'nin olarak topladığı biz şeyi e, Sayın bu kuarteti vardı. Divorz. Onu çalmıştık mesela hocamıza, şey e, kuartet hocamıza. Mesela o çok beğenmişti çünkü çok aksak ritimler falan, çok fazla aksiyon var eserin içinde. Tabii o çok ilginç gelmişti mesela ona ama tabii biz Beyoncél eserlerinden konuştuğumuz için şimdi o daha e, konu dışı kalıyor. Evet, ya özellikle şeyden kaçınıyoruz Nil. İşte triolar, piyanol triolar, yayın sazlar, kuartetler, oraya bir girersek evet. ucu bucağı yok. Böyle bile 267 eser var, 350'ye çıkacak nerede keseceğiz onu bilmiyorum. Yani onun limiti sekstet midir, oktet midir? Nerede keseceğiz? Mecburen eee <gülüyor> hani tek bir çalgı olabilir. O noktada keselim dedik Hani evet. çok viyonsel olursa o da okey ama hani başka evet. çalgılara çok bulaşmamak istiyoruz. Çok çok iş büyüyor diğer Ertuğrul. Tayfun var mı? Seni soracağım <gülüyor> bir şeyin ile? Ya benim soracağım yok. Hayranlıkla izliyorum ve takipçisiyim. <gülüyor> Hep de takip sağ edin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu genç yaşında bu yetenekli hanımefendi burada benim saydığım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de uluslararası ödül almış arkadaşlar. Ellerine, emeğine sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Lütfen sen düzen tevazundan hiçbirini söylemedin ama hepsi de önemli ödüller. Sadece teşekkür bir altın çizmek ederim. istedim. Sağ olun, çok çok teşekkür ediyorum. E, bu arada... Proje olarak da e, yine yaptığımız bir şey var. Bilmiyorum konu dışı mı olur ama hani Türkiye'ye geldin neler yapıyorsun konusuna unutmadan onu da eklemek isterim. E, şimdi ben tabii yine konuştuğumuz gibi eğitim hayatı biraz uzun olunca bu akademisyenler çok gidiyor. Ve kendim de çok katılıp tecrübe ettiklerimin hani o konsepte bir şeyleri Türkiye'de daha da fazla olmasını çok istiyorum tabii. Bu da... Bu konudan yola çıkarak e, ve oda müziğine de ayrı bir hayranlığım var. Bahsettiğim gibi hani dal olarak da e, oda müziği eğitimi almamla beraber bir trio olarak, bir kuartet olarak e, bir akademi ve festival kurduk. Önümüzdeki Eylül ayında inşallah pandemi her şeye inşallah pandemiye kurban gitmezse demek zorundayız ama kurban gitmezse inşallah İstanbul'da İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali olacak. Ve İstanbul Ulus Müzik Akademisi olacak. E, müzik Akademisi'ne de idolüm olan Leonardo Selç'e sanatçısını çağırmak çok istedim. Kendisinde de hiç Türkiye'ye geldiğini görmedim. Gary Hoffman var, e, Amerikalı ve e, yani yıllardır Fransa'da yaşıyor ama. Kendisinin böyle masterclass'ları dolup taşıyor diyeyim. Ben dolayısıyla... <gülüyor> Gari Hoffman'ı biliyor musun? 1980, ben nerede tanıştım Gari Hoffman'ı biliyor musun? 85'te Kuhmo'da, Finlandiya'da. Aaa süper. Bayağı... Sevdiniz mi? Çok tatlı bir insan. Bilmiyorum e, sevdiniz mi e, ama... Çok, çok, çok tatlı. E, o zaman size bir e, spoiler vereyim. Kendisini çağırıp e, akademi teklif ettikten sonra kendisini Türkiye'de bir konsere geleceğini öğrendim. Aralık ayında. Hatta Aynen. size çok yakın. Özelden söyleyelim Tamam, tamam, tamam. İnşallah gelir de... Tekrar <gülüyor> ben de dedim ki, önce biz getireceğiz o zaman diye <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla kendisi de e, gelmişken bu sanatçılar da Oda Müziği Festivali adı altında konserler de verecekler. Böyle 4-5 konserlik konserler olacak. Ayrıca e, Svetlin Rousseff geliyor, keman sanatçısı. Keman hocası olarak. Bir de bir onsa, e, piyano dersleri de olacak. Kaspar Franz var. Kendisini de Leipzig'den tanıdın. Böyle 3 hocamız olacak. Bakalım bir şeylere işte döndük bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden gelince. Yani Ama cesaretini, cesaretini kaybetme. Harika bir enerjin var. Böyle çok devam. Çok teşekkür ederim. Çok çok ülke teşekkür ederim. Senin insanlara çok ihtiyacı var. Sağ olun, ee, çok, bu kadar çok Karanlığın ederim. ortasında iyi bir şeyler yapabilme, cesaretini kaybetmeyen insanlara gerçekten bu ülke onların sırtında yürüyor. Emin ol. Sağ Sen olun, çok çok yapayım. teşekkür ederim. Evet, e, ne yapalım? Bugünü kapatalım. 50 dakikayı bulduk bile. Evet, evet. Muzluk mu? gibi aktifti. <gülüyor> ben ben de inanamadım. Hakikaten çok keyifliydi. Ben dedim eyvah ne anlatacağım <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> Rahat ol. Yani konuşacak daha neler var da özellikle konsept gereği Türk piyansa eserleri bazında kalmaya çalışıyoruz. Diğer türlü konu evet. dağılacak korkusuyla. Ama yani hiç... de bir başka sezon yeni tekrar alırız biz. Umarım. Sağ olun, seve seve. Yeni seve, bir şeyler olduğun sevindim. zaman onları konuşuruz. Evet. Sağ olun. Nil bugün konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbet yaptık kendimiz açısından. Bir sürü yaptığı harika faaliyetlerin içinde Türk Yonsar eserleriyle ilgili olan planları, yaptıkları eserler, birçok bir şey konuştuk. Bugünü de böyle tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz Nil'e. Ben teşekkür ederim. Çok çok, çok sağ olun bugün döşmek üzere döşmek üzere şayzikam şayzikam